Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bugünkü videomuzun konusu Ümmü Seyf olayı. Bildiğiniz üzere YouTube'da PUBG içerikleriyle zaman zaman Türkiye trendlerine de girmeyi başarabilen bir kadın YouTuber. Fakat bu videonun konusu Ümmü Seyf'in çekmiş olduğu videolar değil, son çekmiş olduğu videodaki gizemli el işareti ne anlama geliyor? Ümmü Seif bu videoda ne anlatmak isteniliyor. Video şu an Türkiye trendler listesinde ikinci numarada. Ben yaklaşık 1.5-2 saattir bu konu hakkında araştırmalar yaparken YouTube'da Burak Güngör'ün videosunu da gördüm. Dilerseniz videomuza geçelim. YouTube Türkiye'nin trendler listesinde ilk sıralara kadar yükselen 29 saniyelik bir video ciddi tartışmaya neden oldu. Tabii ki de bu tartışmaların sebebi PUBG videoları değildi. Zaten video PUBG videolarından bağımsız bir videoydu. Ümmü Seyf bir kamera karşısına geçmiş, oldukça tedirgin bir yüz ifadesiyle bir el işareti yapıp YouTube'u artık bıraktığını açıklamıştı. Peki o el işareti neydi? Hadi ilk önce hep birlikte bu videoyu izleyelim. Ardından videoyu izledikten sonra o el hareketine odaklanalım ve sonra o el hareketi üzerinden konuşmalara başlayalım. قطينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض احلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم وهلا وهلأ جالوقت اللي صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب انا ما عاد انزل اي فيديو على اليوتيوب بس حابة اني لكون شغلة Ümmü Seyf söz konusu videoda şiddete uğruyorum, yardım et anlamına gelen bir el işareti yapıyor ve bunun son videosu olduğunu söylüyor. Peki bu el işaretinin gerçekten anlamı bu mu? Evet bu. Bilmiş olduğunuz üzere son bir yılda e, bu tarz olayların artması sebebiyle e, böyle bir işaret dili geliştirildi. Eğer yanınızda herhangi birisi varsa ve siz ondan şikayetçiyseniz böyle bir el işaretiyle, bir simgeyle insanlara... Haber verebiliyorsunuz. Ve özellikle Ümmü Seyf bu hareketi yaparken, bu el işaretini yaparken oldukça tedirgin bir ifadeye sahip. Yani acaba çevremde biri var mı veya beni görüyorlar mı tarzında bir bakış atıyor. Ve odaklanmanızı istediğim bir nokta var. Şu anda yeniden bunu ekranlara yansıtıyorum. Bu el işaretini yaptıktan sonra bay bay derken yeniden... Gözlerin odaklanın, sanki karşısında birisi varmış da veya birisinin olduğundan şüpheleniyormuş da bu videoyu hiç kimselere belli etmeden apar topar kapatma çabasına girmiş gibi. Görüntülerde kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında dünyanın her yerinde aynı anlama gelen bir el işaretini kullanıp bilinçli şekilde mesaj veren YouTuber içeriğine kanalımdaki son video başlığını atması da oldukça dikkat çekti. Ve bütün şekilde yani başarılı bir şekilde YouTube'da ilerlerken bir anda 29 saniyelik bir video ile bütün hayranlarına veda etmek ve o videoda da Oldukça tedirgin bir yapıda bulunmakta takipçilerin aklına birçok soru işaretini getirdi. Konunun Türkiye'de gündem olmasına neden olan gelişme ise kendisinin İstanbul'da yaşadığının söylenmesi ve Türk polisinden yardım çağrısında bulunması oldu. Fakat Burak Güngör'de videosunda eğer izleyecekseniz veya izlediyseniz de görmüşsünüzdür yaptığı bir araştırma sonucunda Ümmü Seyf'in İstanbul'da yaşamadığını böyle bir ...delilin olmadığını, polislerimizi boş yere bu ihbarla meşgul etmemeleri gerektiğinde uyarıda bulundu. Fakat Ümmü in Instagram'ında paylaşmış olduğu içeriklerde oldukça dikkat çekici. Ve e, bazı içeriklerinde de sık sık Gaziantep'te olduğunu vurguluyor. Gaziantep'te yaşıyor olması da muhtemel. Ümmü Seyf videoda tam anlamıyla... YouTube'da güzel günler geçirdim, hayatımdaki en güzel iki seneydi derken şu şekilde bir el işareti yapıyor. Şimdi YouTube'u terk etme zamanım geldi, bir daha video yüklemeyeceğim derken de oldukça tedirgin bir şekilde kameradan gözlerini alıp bir etrafını kontrol edip kamerasını, videosunu kapatıyor. Daha önce bakın, kadınların aynı el işaretini kullanarak yardım talebinde bulundukları Pek çok videoda olduğu gibi olayın iç yüzünü öğrenmek için internet ve sosyal medyada bir kampanya başlatılıyordu. Yani eğer zordaysanız, herhangi bir sıkıntınız varsa bir toplum içinde ve bunu sözlü bir şekilde söyleyemiyorsanız bu el işaretini yapın diye birçok kadın sayfaları ve e, dernekler duyuru yapmıştı dünya genelinde. Peki bu olay gerçek mi? Şimdi videoyu paylaşan ya da yorumlayan kullanıcıların bir kısmına göre Ümmü Seyf gündeme gelmek için böyle bir video çekiyor ve viral olma çabasında. Viral olmayı başardı mı? Başardı. Yani düşünün Türk olmayan bir YouTuber e, Türkiye'nin trendler listesinde zirvede şu an. Aslında dünyanın hemen her yerinde böylesine hassas olayların alet edildiği konular viral olma çabalarında zaman zaman kullanılıyor. Yani bir olay toplumsal bir olay yaşandığında hemen bunu farklı bir şekilde içeriklerine adapte eden youtuberların videoları daha çok izleniyor. Buna da deyim ise primcilik diye tabir edebiliriz. Fakat böylesine bir konuyu böylesine kısa bir videoda alet edip ve oldukça bu videoyu çekerken son derece tedirgin olması da bu ihtimalleri ...boş bir ihtimal olarak rafa kaldırmamıza sebep oluyor. Bu videodan sonra herhangi bir açıklama gelmedi Ümmü Seyf tarafından... ...ve menajerlik şirket tarafından da herhangi bir açıklama gelmedi. Şu an nerede, ne yapıyor, YouTube'u neden tam anlamıyla bıraktı? Bunu hakkında herhangi bir açıklama yok. Şimdi bir YouTuber bu işten çok para kazanır ve belirli bir kitleye sahip olur. İnsanlar onu daha yüksek sıralara taşır... ...bir hayran kitlesi oluşturur ve siz YouTube'u bırakma kararı alsanız dahi... ...bu hayran kitlenize ben YouTube'u bırakıyorum bay bay diye bir videoyla veda edemezsiniz. Bunu yapan daha önce YouTuber'lar oldu mu? Tabii ki YouTube YouTube'u bırakan YouTuber'lar oldu fakat yapmış oldukları açıklama... ...oldukça bütün soru işaretlerini e, yanıtlayan açıklamalardı. İşte şu sebeplerden dolayı YouTube'u bırakıyorum tarzında... Ama Ümmü Seyf, e, sizlerle çok kaliteli zaman geçirdik. YouTube bırakma zamanım geldi. Ve el işaretini yapıyor. Ardından da bir çevresine bakıyor. Acaba izleniyor muyum tarzında. Ben o bakıştan onu anladım. Sanki karşısında birisi varmış da o ondan çekiniyormuş gibi. Hani bir an önce videoyu çekip kurtulmak için sanki böyle bir içerik video çekmiş gibi. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Yani benim... Bu olaydan anladıklarım bunlar zaten şu anların net bir açıklama olmadığı için ben de bu kadarını paylaşabiliyorum. Araştırmalarımda da bunu görmüş oldum. Bir açıklama falan da gelmedi şu anda. Dediğim gibi Burak görün videosunda izlemenizi tavsiye ediyorum. O daha detaylı bir araştırma yapmış. Diyeceklerim bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız da ve bu olayı daha fazla araştırmamı istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.